Güneşim Dolsun Diye Bekledim Zor Günlere Ben Neden Olmadım Güneş Dolmadım Zor Günlere Soruyorum Kendime Kendi Kendine Yetemiyor Musun Diye kendi söküğümü dikemiyorum Güneşim dolsun diye Bekledim zor günlere Ben neden olmadım güneş Doğmadım zor günlere Soruyorum kendime Kendi kendine Yetemiyor musun diye Kendi söküğümü dikemiyorum Bugün sordum kendime İyiyim kötü mü? Yaşıyor muyum? Neden yaşıyorum? Ne yapacağımı biliyor muyum? Nereden geldim? Nereye Gidiyorum? Ben Herce soru işareti Kapımı kurcalayarak beni mahvettim Yaptığım her şey için Kendimi affettim Başkaları için Kendimi mahvettim Yaptığım her şey için Kendimi affettim Başkaları için Kendimi mahvettim I'm yeah.